Gördüğünüz bu matrisin determinantını bulmamız gerekiyor. Bu soruyu 5, 3, eksi 1 ve 4 matrisinin determinantı şeklinde ifade edebiliriz. Bir 2, 2 matrisin determinantını bulurken öncelikle bu köşegene bakıyoruz ve gördüğümüz sayıları çarpıyoruz. Şimdi yazalım. 5 çarpı 4, eksi, şimdi de bu köşegene bakıyoruz ve yine gördüğümüz sayıların çarpımını yazacağız. Eksi 3 çarpı eksi 1. Sonuç olarak 5 kere 4, 20 ediyor. Burada da 3 çarpı eksi 1, eksi 3 oluyor. Ama eksi eksi 3. Yani eksi 3'ü çıkarmak demek aslında 3 eklemek demek. O halde bu matrisin determinantı 20 artı 3 eşittir 23.